Güzel, kâfi, hoş geldiniz, selamlar. Mapus'tan çıktım, 24 saatlik bir Mapus'a girdim, ee, nezarete attılar, çok şükür çıktık. Amanakodum'un Twitter'ı kaçıncı banlayışı beni, Twitter yüzünden ban yememin. Ben bundan sonra tövbe abi. Bir daha Twitter'ı yayında hiçbir şekilde ne Twitter linki, ne Twitter'a girmeyi düşünüyorum yayında. Soğuk mu peki? Soğuk değil, gayet güzeldi. kareye da ban yakışırdı ama, Evet. Hak etti. <gülüyor> evet numaralarım da Twitter'dan gitti hep. Aptal abi Twitter. Twitter aptal yani. Bir yayıncı modu falan ekler insan. Ne drop oluyor şu an? Bir dakika bir ufak ufak pipi, pipi drop oldu. 9000 bitretten bir 8'e inelim. Yani şöyle bir şey olabilir mi abi? Bir düşünün. Durup dururken Twitter'da dolanıyorsun. Bir tane bildirim çıkıyor. Ya bu senin numarandı değil mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Benim numaram ulan işte. Yani numaramın o olmasa değiştiririm yani ayarlarına girip. Deniz seninle yatmak istiyorum. Gel Sami. Gel yatalım. Gel yatalım da seni. Gel oğlum gel. Gel adres belli amana koyayım. 10. olsun çok teşekkürler çok sağ ol. Outlast 3. fragmanını izledim abi. Ayrıca oynamayacağım oyunu fragmanını niye izleyeyim? Ama izledim tabi ayrı. Bak bir anlaşma yapalım. Harbi Outlast suçu bana oynatmayın. Ver elini. Olur mu? Sike oynayacaksın. Mı?